Merhaba arkadaşlar 8 Aralık 2022 tarihinde ikizler burcunun 16 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. E, bu videoda bu dolunayın etkilerini Anlatacağım akabinde yükselen burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Videoya geçmeden önce Kanaldaki alma verme dengesini sağlamak adına Henüz hala ve henüz abone değilseniz Abone olabilirsiniz videoyu beğenebilir yorumlarınızı paylaşabilirsiniz kanala destek olmak isteyenler aşağıda teşekkür butonundan veya katıl butonundan destek olabilirler aynı zamanda açıklama kısmındaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar şimdiden bu dengeyi koruyan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet 8 Aralık tarihinde sabah saatlerinde İkizler Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Ee, aslında Aralık ayı yorumlarında bahsetmiştim. Dolunaya kadarki enerjiler biraz sert. Ee, 1 Aralık'ta Venüs Mars karşıtlığı var. Akabinde Merkür Neptün karesi var. Neptünün aslında Aralık ayının ilk 10 gününde çok etkin bir şekilde çalıştığından bahsetmiştim. Mars Neptün karesine ek olarak Merkür'ün ve Venüs'ün de Neptün'le kara görünümleri mevcut. Dolayısıyla bu dolunayda da aslında bu etkiler devam ediyor olacak. An'ın haritasına baktığımızda bir derece yay burcunun yükseldiğini görüyoruz ve yay burcunun yöneticisi Jüpiter'in de haritanın dördüncü evinde bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle dördüncü evde jüpiter neptün kavuşumu ve bunların haritanın dip noktasıyla kavuşumu, ailevi konuların, evliliklerin, köklerin, memleketin, geçmişle alakalı değerlerin, ait olduğumuz yerlerin bu süreçte oldukça önemli olduğunu göstermekte. Dolunayda haritanın 7. evinde etkili arkadaşlar ve retro Mars'la da kavuşumda. Şimdi bu enerjiye baktığımız zaman aynı zamanda MC noktasının ve haritanın dip noktasının Dolunayla beraber kare görünüm yaptığını görüyoruz. Burada hayatımıza dair İlişkilerimize dair her türlü yakın ilişkimizi bir şekilde gözden geçireceğimiz geçmiş konuları masaya yatıracağımız ee, gerekirse bu konuda bir takım tartışmalar konuşmalar yaşayacağımız bir gündem ortaya çıkacak gibi gözüküyor biliyorsunuz zaten ikizler burcu iletişimle ilgilidir ee, burada yakın çevremiz sık diyalog kurduğumuz kişiler komşularımız kardeşlerimiz yakın akrabalarımız kendimizi ifade etme biçimimiz Merak duygumuz bununla beraber Hangi konuları derinlemesine Hangi konuları yüzeysel Ele aldığımız gibi kavramlarla Yüzleşme zamanı olduğunu Söyleyebilirim arkadaşlar haritaya baktığım zaman Ve aslında dipten bir iyileşmeyle önümüzdeki Süreci dair de bir takım sağlam Kararlar alma eğiliminde olacağız Haritanın birinci evinde Güneşin ve Merkür-Venüs kavuşumunun Olduğunu görüyoruz yani biraz kendimize Odaklıyız bu süreçte ben ne istiyorum, benim ideallerim nelerdir? Ben kendimi nasıl ifade ediyorum, kendimi nasıl aktarıyorum? Burada tabi bilhassa Venüs'ün ve Merkür'ün de Neptün'le ve aynı zamanda Jüpiter'de de kare görünümleri var. Yani algılarımızın karıştığı, ne istediğimize karar veremediğimiz, bir şekilde mutlu ve tatmin olmuş hissedemediğimiz bir hal içerisindeyiz. Dolayısıyla burada yakın çevre ilişkilerimizi gözden geçirerek aslında bir eleme sürecinden de geçebiliriz gibi gözüküyor. İlişkilerimizde geçmiş kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımız, bize yapılan haksızlıklar, belki de bizim yaptığımız haksızlıkların konuşulup tartışılıp ortaya çıkacağı bir Dolunay'dan da bahsedebiliriz. Tabi burada aynı zamanda Dolunay'ın Satürn'e çok güzel bir kontağı var. Satürn 3. evde Dolunay 7. evde aslında ya yeni ile beraber de yine benzer ev vurguları yapılmaktaydı yani ilişkilerde nasılım kendimi nasıl ifade ediyorum hakkımı nasıl arıyorum özellikle evlilikte veya yakın temas kurduğum ilişkilerde nasıl bir mücadele veriyorum bunlarla alakalı da aslında gerçekten yüzeysel de olsa bir gerçeklikle yüzleşme durumu söz konusu. Dolunay'ın kavuşum yaptığı sabit yıldızlara baktığımız zaman ise 16 derecede bulunan rigel sabit yıldızıyla e, tam kavuşum yaptığını söyleyebilirim. Hatta 15 derecede bulunan e, kursa sabit yıldızıyla da kavuşumda ama rigel sabit yıldızını esas alacak olursak özellikle e, avcı e, takım yıldızı Orion'un e, yıldızlarından bir tanesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada özellikle sol ayak e, vurgusu yapılmakta. Sabit yıldızın özelliklerine baktığımız zaman ise aslında oldukça şanslı bir yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Onur, zenginlik, şan, şöhret, mutluluk, yaratıcılık getiren bir sabit yıldız. Miraslar, şöhret getiren miraslar getirebiliyor bu düzeyde bakıldığı zaman. Güç, yükselme hırsı, gurur, bazen askeri başarılar, askeri ödülleri de getiren bir sabit yıldız. Ha keza burada tabi Retro Mars'ın da kavuşumda olduğunu belirtecek olursak aslında bu yakın ve ikili ilişkilerimizde bir takım mücadeleler veriyorsak bir takım savaşlar veriyorsak bu savaşların, mücadelelerin ve emeklerin sonucunda artık hak ettiğimizi alacağımız bir dolma olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zira Satürn'e de çok güzel bir kontağı var. Yani evliliğim için çok emek verdim. Çok fazla Çaba sarf ettim, çok fazla haksızlığa uğradım. Ama bunun artık karşılığını, mükafatını bu vesileyle alıyorum diyeceğimiz haberler. Bununla beraber ilişkilerimden çok sıkıntılar gördüm, çok darbeler aldım deyip artık bunun kalıcı bir şekilde çözüme kavuştuğunu görebileceğimiz gündemlerde ön plana çıkacaktır. Tabii burada özellikle şu vurguya dikkat çekmek lazım. Uzun zamandır mücadele ettiğimiz, sabrettiğimiz... Ee, ve emek verdiğimiz konularda e, artık mükafatlar e, bu çabanın karşılığı da alınmaya başlanacaktır tabi burada yine bir kriz ortamı çıkacaktır her donlayda olduğu gibi bazen de bir tartışma sonucu bazen bir resleşme sonucu aslında e, gerçekten hak edişlerimizi aldığımızı veya hakkımızın bize teslim edildiğini fark ettiren gelişmeler de yaşanabilir. E, bu donlayı da ben biraz buna benzetiyorum. Yani ortaya çıkan bir kriz sonucu aslında hakkımızın bize teslim edildiği bir alanı sembolize etmekte. E, Tabi burada uzun zamandır kafalar karışık, bağışıklıklar düşük, e, iletişimle alakalı büyük aksaklıklar yaşanıyor Mars retrosuyla beraber gelen süreçte. Belki de bu yanlış anlaşılmaların artık yavaş yavaş çözümleneceği ve e, değersizlik algımızın tamamen bir yanılsamı olduğu gerçeğiyle e, karşı karşıya kalışımız gibi bir etki de ortaya çıkacaktır. Yani e, bu sabit yıldız gerçekten e, şanslı bir sabit yıldız arkadaşlar. Güçlü bir yıldız. E, özellikle e, güçlü başlangıçlar, birliktelikler, e, şöhret getiren e, ilişkiler getirebilir. E, burada özellikle sanatsal kabiliyetler. Yaratıcılık ön plandadır. E, para getirebilir, kalıcı miraslar getirebilir, eş tarafından, ortak tarafından desteklenme getirebilir. E, özellikle güzel bir bilgi edinmek, güzel bir haber almak, güzel bir eğitime başlamak, doğru danışmanı bulmak, doğru avukatı bulmak, doğru astroloğu bulmak gibi etkileri de çalıştıracaktır. Özellikle tabii kızlar burcu temasıyla harmanlarsak aslında e, doğru bilgiye ulaşmak, doğru iletişimi kurabilmek. Doğru kontratlarda, doğru imzalarda ve görüşmelerde bulunabilmek. Yani doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiyle olabilmek. Aslında bunun da ilahi adaletin bir karşılığı olduğunu fark edebilmek gibi etkiler var. Dolunaylar her zaman sonuç zamanlarıdır, çözüm zamanlarıdır. Gerçeğin artık ay çıktığı zamanlardır. E artık bir konunun pik yaptığı noktadır arkadaşlar. Dolayısıyla burada hak edişler noktasında da evet bir kriz çıkabilir, bir gerginlik oluşabilir. Hatta bir tartışma durumu içerisinde de yıkılabilir ama Sonucu itibariyle bakıldığı zaman e, burada artık hak edişlerin ve ilahi adaletin mekanizması aktif bir şekilde çalışacak. Tabii satürn 3. evde ve dolunay 7. evde çok güçlü ortaklıklar kurulabilir arkadaşlar. Çok uzun sürede gidebilir bu ortaklıklar satürnün etkisiyle beraber. Bununla birlikte baktığımız zaman güzel teklifler. Ee, güzel birliktelikler, evliliklerde e, birçok sorunun çözüme kavuşması, bir kriz sonrası ortaya çıkan çözüm arayışları, e, duygusal anlamda yaşanan e, büyük yoğunluğun akabinde aslında etrafımızdaki insanların bizim için ne değer atfettiği veya onların gözünde bizim hangi değeri atfettiğimiz gibi konular gündemde olacaktır arkadaşlar burada tabi biraz daha kendimize odaklanmaya başlıyoruz kendimizi toparlamaya başlıyoruz artık ne istediğimizi biraz biraz daha keşfetmeye başladık derinlemesine baktığımız olaylara gelen yüzeysel tepkileri artık tahammülümüz yok Vakit kaybetmek istemiyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz arkadaşlar. Bu süreçte tabii haritanın dördüncü evinde Neptün'ün e, Juno'nun etkin bir şekilde bulunması. Özellikle birçok e, ruh eşi, kadersel eş gibi e, potansiyellerin de aslında tanışması ve kaynaşması için imkan sağlıyor. Bunlar belki çok krizli bir ortamda, belki tartışarak en büyük aşkların kavgayla başladığı e, klişeyi gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda bu dönemde başlayan her türlü ilişkinin gerçekten güven tesisi sağlaması ve e, bir şekilde uzun vadeli olması da gerekiyor arkadaşlar. Yani sadakat konusunda veyahut güven konusunda teminatların da e, karşı tarafa muhatabı sunulması gerekiyor. E, bununla birlikte tabi Uranüs Kuzey düğümü kavuşumu 6. evde birçok insan için bir düzen değişimi, bir iş değişimi, veya hayatında gerçekten çok aniden gelişen bir rutin değişimi gündeminde ortaya çıkabilir. Yani birçok insan taşınabilir bu süreçte. Neptün e, burada e, oldukça etkili. Birçok insan evlilik kararı alabilir ve hayatındaki düzen değişebilir. İş ortaklıkları kurulabilir ve bunun vesilesiyle ofis değişikliği, ortam değişikliği, çalışma ekibi değişikliği gibi gündemlerde ön plana çıkabilir arkadaşlar. Yatırımlarla da alakalı olarak. Her ne kadar emlaklarla alakalı tabii Neptün'ün Merkür ve Venüs'le karesi e, sert bir etki çalıştırsa da yani yeni bir mülk satın almakla alakalı daha dikkatli olması gerek, gerekiyor olsa da geçmişte yapılan yatırımların arsa, gayrimenkul, ev gibi veya aileden kalan, eşten kalan mirasların, yatırımların çok daha değerleneceği, bunların bir şekilde farklı bir alana farklı bir yatırma dönüşebileceği etkileşimlerde oldukça gündemde. Aklımıza çok parlak fikirler gelebilir bu süreçte. E, duyduklarımız, bize yapılan teklifler e, gerçekten önümüzü açabilir. Çok şanslı teklifler yapılabilir veya gerçekten e, ilham kaynağımız açık olabilir ve e, çok ilginç kararlarla, çok ilginç yöntemlerle. Gerçekten başarı vaat eden adımlarda atabiliriz dediğim gibi genelde zaten bu tarz sıçrayışlar büyük krizlerden sonra ortaya çıkar arkadaşlar. E, bu süreci de bu şekilde değerlendirebiliriz özellikle kavuşum yapmış olduğu sabit yıldız Oldukça keyifli geçtiğimiz sürece bakarsak e, Çok daha keyifli e, Bir sabit yıldızla etkileşimde olduğunu görüyoruz her ne kadar ay Mars kavuşumu dürtüsel anlamda e, iniş çıkışları e, Dengesiz hale getirse de aslında bunların e, Sebebi ve sonucu tamamen ilahi adalet mekanizmasına Dayanacak gibi gözüküyor Evet arkadaşlar dolunaya dair aktarmak istediklerim bunlar şimdi burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım videoyu buraya kadar dinlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar ben hemen koç burcuyla başlıyorum merhaba sevgili koç burçları ikizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak Burada 3 ve 9 hattının hareketli olduğunu görüyoruz. Çok önemli bir haber alabilirsiniz. Çok önemli bir karar alabilirsiniz. Bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, yine bir şehir değişikliği, çevre değişikliği ile ilgili gündemler söz konusu olabilir. Kardeşleriniz, yakınlarınız, akrabalarınızla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Araç alımı satımı gibi konular veya aniden gelişen bir seyahat gündemi de Yine bu dolunayla beraber etkin olabilir. Dolunayın aynı zamanda satürne güzel bir kontağı var. Burada kova burcunda 11. evde birçok koç burcunun da iş teklifleri alabileceğini görüyoruz. Belki farklı bir şehirden, farklı bir alandan iş teklifleri alabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar kurabilirsiniz. Bu dostluklar gerçekten çok şanslı dostluklar olabilir arkadaşlar. Özellikle... Hayallerinizi gerçekleştirmek adına uzun vadeli planlarınızı destekleyecek arkadaşlıklar, dostluklar, tanışmalar da bu dolunayla beraber şekillenebilir gibi gözükmekte. Güzel bir süreç olsun diliyorum. Abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. İkizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak ve 2-8 hattının hareketli olduğunu görüyoruz. Burada daha çok parasal konular gündemde gibi özellikle kazançın, kazançlarınız, harcamalarınız, gelir gider dengeniz, eşinizin veya ortağınızın mali durumu, aileden gelen miras konuları gibi alanlarda pozitif gelişmeler var. Esasında e, mali anlamda başkalarından destek görebileceğiniz pozisyonların da etkin olduğunu görüyoruz. Bununla beraber satürnünde bu dolunaya desteği var 10. evinizden. Demek ki yeni bir işe girmek istiyorsanız, kariyerinizde yükselmek istiyorsanız, daha çok zam almak, terfi almak, maaş kazanmak istiyorsanız ve bunu gerçekten hak ettiyseniz, bunun için gerçekten mücadele ettiyseniz artık bu dolunayla beraber bu konu netliğe kavuşabilir arkadaşlar. Uzun süren bir miras konusu veya uzun süren bir zam terfi mücadelesi bu dolunayla beraber artık sonuca ulaşabilir gibi gözüküyor. Güzel bir dolunay süreci olsun dilerim. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları. Ee, burcunuzda meydana gelecek dolunayla beraber özellikle ikili ilişkiler alanında, 1. ev ve 7. ev hattında bir tamamlanma kapanış enerjisi yaşayacaksınız. Burada tabii ki e, mevcut ilişkilerinizde problemler varsa, fikir ayrılıkları varsa bunları çözmek adına e, artık hak edişlerin alınmaya başladığı bir süreç olacaktır. Ee, yalnız olanlar yeni ilişkilere başlayabilir. Bu aynı zamanda bir takım iş ortaklıklarına da işaret ediyor olabilir. Ee, burada belki çıkacağınız bir seyahat sonrası, belki sosyal medya vasıtasıyla tanıştığınız bir kişiyle kuracağınız bir iş ortaklığı dahi olabilir. Ee, aynı zamanda farklı kültürlerin, farklı inançların harmanlanması, yeni yaşam felsefelerinin benimsenmesi, bu yeni yaşam yolunda size eşlik edecek insanların e, aslında tespit edilmesi adına önemli bir dolunay süreci olacaktır. Hak ettiğiniz ilişkiler, hak ettiğiniz ortaklıklar, hak ettiğiniz muhataplar ile karşı karşıya kalacağınız bir süreç aynı zamanda çok şanslı anlaşmalar ve sözleşmelerde gerçekleşebilir. Güzel bir süreç olsun. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Yengeç burçları. İkizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 12. evinde etkili olacak. 12. Ev ve 6. ev hattı hareketli. Tabi sağlık konularında biraz dikkatli olmak gerekiyor. Uzun zamandır sağlık problemleri yaşıyor olabilirsiniz. İş hayatınızla alakalı yoğun bir tempoyla uğraşıyor olabilirsiniz. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir sevgili yengeçler. Bu dönemde kendi iç dünyanıza çekilip ne yaşandı, hangi konularda adım atıldı, hangi konularda atıl kalandı gibi konuları aslında oturup değerlendirmek adına bir fırsat var. Satürn'ün de bu dolunaya güzel bir destek sunduğunu görüyoruz. Özellikle 8. evden gelen bu destek uzun zamandır çabaladığınız mücadele ettiğiniz alanda belki toplu bir para girişini işaret ediyor olabilir veya bir borcunuzu ödemek istiyorsanız bir kredi başvurusunda bulunmak büyük bir borca girmek istiyorsanız bunu ödeyebileceğiniz imkanların da aslında bu dolunayla beraber geleceğini gösteriyor. Yine ruhsal anlamda kendi korkularınız, kendi blokajlarınız, kendi kendinizi iptal ettiğiniz alanları keşfedip bunların üzerine çalışmak adına da etkili bir dolunay sürecinden bahsedebiliriz. Güzel bir süreç olsun diliyorum. Abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. İkizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada özellikle 11. ev ve 5. ev hattına baktığımız zaman arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz, gelecek umutlarınız ve hayallerinizle alakalı bir tamamlanma yaşayacağınızı görüyoruz. Bu durum tabii çocuklarınızla alakalı veya aşk hayatınızla alakalı gelişmelerden mütevellitte sağlanabilir. Burada satürnün yedinci elinizden desteği özellikle evlilikle alakalı sorunlarınız varsa evliliğimizi ileriye taşıyabilecek miyiz, çocuklarımızla alakalı sorunları halledebilecek miyiz gibi kaygılarınız varsa bunları kalıcı bir şekilde çözmek adına da fırsatlar sağlıyor. E, bu sebeple aslında e, ilişkileri kurtarmak, yeni bağlantılar, ortaklıklar veya yeni dostluklar kurmak adına da Oldukça şanslı hak edişlerin alınacağı bir dolunay süreci olacaktır sevgili aslanlar. Güzel bir dolunay olsun dilerim. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar. İkizler Burcu'nda meydana gelen dolunay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Burada özellikle 10. ev ve 4. ev hattına baktığımız zaman hayatınızla alakalı kritik alanlarda bir karar verme sürecine geldiğinizi görüyoruz. Kariyeriniz, aileniz, aile büyükleriniz... Geçmişiniz, gelecekle alakalı plan ve hedefleriniz noktasında artık netliğe kavuştuğunuz bir süreç oldukça aktif gözükmekte. Bununla beraber Satürn'ün de burcundan güzel bir desteği olacak 6. evinizden. Yani yeni bir işe kalkışmak, yeni bir projeye dahil olmak, kariyerinize dair adımlar atmak, uzun zamandır emek verdiğiniz konuda artık meyveleri toplamak adına oldukça etkili bir dolunay süreci olacaktır. Tabi ikilemler ve kafa karışıklıkları da beraberinde gelebilir ancak ne istediğinizden emin olursanız keyifli bir e, süre çıkacağını düşünüyorum. E, güzel bir dolunay olsun abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ikizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak ve 9. ev 3. ev hattının hareketli olduğunu görüyoruz. Yeni bir yere taşınmak, yeni bir çevreye gitmek, yeni bir eğitime başlamak, yeni ve daha önce e, aşina olmadığınız alanlara geçmek adına oldukça etkili bir süreç. Bu dönemde ruhsal bir takım uyanışlar yaşayabilirsiniz. Yeni öğretiler, yeni felsefelerin peşinde koşabilirsiniz. Uzaklardaki dostlarınızla daha sık görüşmeye başlayabilirsiniz. Zaman zaman tartışmalar, fikir ayrılıkları, ikilikler de bu gündemle beraber aktif olacaktır. Ancak Satürn'ün de e, bu dolunaya güzel bir desteği var. Dolayısıyla... Birçok terazi burcu için yeni bir aşk haberi dahi olabilir. Çok şanslı aşklar sizi mutlu edecek gelişmeler veya arkadaşlarla uzun zamandır görüşülmeyen dostlarla yapılacak etkinlikler sizi mutlu edebilir gibi gözüküyor. Artık aşkta mutlulukta e, hak ettiklerinizi almaya başlayacaksınız sevgili teraziler. Güzel bir süreç olsun dilerim. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler, İkizler Burcu'nda meydana gelen Dolunay Haritanız'ın 8. evinde etkili olacak. 8. ev ve 2. ev daha çok parasal ve e, mali konularla ilgili gündemleri işaret etmekte. Burada e, ortaklaşa kazançlar, borçlar, eşin maddi durumu, aileden gelen miraslarla alakalı gündemler ortaya çıkabilir. Ee, aslında hak edişleriniz varsa uzun zamandır devam eden tazminatlarınız, tazminat davalarınız, miras davalarınız varsa bunlar neticeye kavuşabilir. Eşinizin mali durumuyla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Bununla birlikte bakıldığı zaman ruhsal anlamda kendinizden sakladığınız gizli kızgınlıklarınız, kırgınlıklarınız ile yüzleşmeye başlayabilirsiniz. Satürn'ün de buraya aslında güzel kontakları olacak 4. evinizden. Yani aile içerisinde sorunlar varsa bunları çözmek adına fırsatlar sağlanacaktır. Aileden gelen bir miras, tarla, arsa, gayrimenkul gibi konularda da destekleyici görünümler mevcut sevgili akrepler güzel bir süreç olsun abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum hoşçakalın merhaba sevgili yay burçları ikizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 7. evinde etkili olacak 1. ev ve 7. ev hattına baktığımız zaman gündeminiz ikili ilişkiler eşiniz ortağınız doğrudan karşınızda olan muhatabınız olacaktır burada tabi evlilikle alakalı mevcut ilişkiyle alakalı geçmiş problemler tekrardan gündeme su yüzüne çıkabilir. Kova burcundaki satürnden de destek gördüğümüzü düşünecek olursak aslında zaten haritada yay burcu yükseliyor. Dolayısıyla başlangıçta aktarmış olduğum yorumlar tam anlamıyla sizle örtüşmekte. İlişkiyi yeniden oturup değerlendirmek, problemleri çözmek veya yeni ilişkilere başlamak sağlam ortaklıklar kurmak gibi temalar yine bu dolunayla beraber şekillenecektir. Ee, geçmişten beri hak edişleriniz varsa yani aşka, ilişkiye ortaklığa dair güvenebileceğim bir insan arıyorum veya mevcut ilişkimde problemlerimi çözmek istiyorum diyorsanız artık bunların karşılığını alacaksınız. Sevgili yay burçları güzel bir süreç olsun. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları, ikizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 6. evinde etkili olacak 6. ev 12. ev hattı özellikle sağlık konuları gündemde bu dolunayla beraber kendinizi ihmal ettiğiniz alanlar varsa duygusal gergitleriniz varsa günlük hayatta kendinizi Toparlayamadığınız bir türlü denge sağlayamadığınız konularda artık kalıcı çözüm yolları bulmaya başlayacaksınız. Yine satürnün desteğiyle iş arayanlar uzun zamandır iş başvurusunda bulunanlar veya mevcut çalışma koşullarında istediği tatmini sağlayamayanlarınız varsa çok büyük gelişmeler olmasa da aslında kendinizi daha garantide daha stabil bir işte hissedebileceğiniz koşullar ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz var. Ee, belki e, bu süreçte çalışma arkadaşlarınızla alakalı bazı gerçeklikler ile de yüzleşebilirsiniz Artık günlük hayatınızı düzene sokmak isteyeceksiniz sevgili oğlak burçları güzel bir süreç olsun abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum hoşça kalın Merhaba sevgili kova burçları ikizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak 5. ev 11. ev hattına baktığımız zaman aşk hayatınız çocuklarınız hayattan tat ve keyif aldığınız alanlara dair artık bir netleşme durumu söz konusu. Ee, günlük hazların, günlük e, mutlulukların peşinden koşmak mı, uzun vadeli hedeflerin peşinden koşmak mı, bunlar arasında bir tercih yapmak durumunda kalacaksınız. Burcunuzdaki satürnün bu dolunaya güzel bir desteği var. Yani artık sizin neyi mutlu ettiğini keşfedebiliyor olmanız lazım. Bu belki birçoğunuz için çocuk sahibi olmaya karar vermek, çocuklarınız için sorumluluk almaya karar vermek, aşkınız için sorumluluk almaya karar vermek gibi temaları da içermektedir. Ee, artık... Hem mutlu olup hem de uzun vadeli hedeflerinizi hayata koymaya başlayabileceğiniz Yeni ve sağlam kararlar alacaksınız bu dolunay ile beraber Güzel bir dolunay olsun Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum hoşçakalın Merhaba sevgili balık burçları ikizler burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 4. evinde etkili olacak Burada aile hayatınız yaşadığınız yer ebeveynleriniz Ait olduğunuz çevre ve bunlara dair gündemlerde artık bir karar sürecine ulaşacaksınız. Belki birçoğunuzun taşınma gündemi var. Belki birçoğunuzun evlilikle alakalı konuları var. Kariyerle alakalı gelişmeler, evlilikle alakalı gelişmelerde artık bir hak ediş ve tamamlanma süreci etkin. Satürn'ün de e, buraya güzel bir kontağı var. 12. evinizden yani geçmiş meseleleri, kırgınlıkları, haksızlıkları, telafi edebileceğiniz, geçmişteki kayıpları onarabileceğiniz bir dolunay enerjisinde olduğunu görüyoruz. E, inzivaya çekilmek, bol bol sorgulama yapmak için de oldukça etkin bir süreç olacaktır. Bu süreçte özellikle e, ailevi konularda artık bir nihai sonuç ve gündem. Oldukça etkin sevgili balıklar. Güzel bir dolunay olsun. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ikizler dolunayına dair aktarmak istediklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.